Üçel'den herkese merhaba. Bugünkü çekeceğimiz videonun konusu çeki demiri montajı. çeki demiri montajında elektrik tesisatını neye göre tercih ediyoruz? Tercih ettiğimiz elektrik tesisatından sonra montajı tamamlanan ürünün projelendirme, projelendirmeden sonra yapılacak olan TSE işlemleri ve noter işlemleri hakkında bilgi vereceğiz bu videomuzda. Ürünümüzü anlatmak gerekirse masamızda görmüş olduğunuz bu ürünümüz. Fiat Fiorino, Citroen Nemo ve Peugeot Bipper aracına uygun olan bir çeki demirimiz. Çeki demirimizin parçalarını tanıtalım. Bu görmüş olduğunuz ürünümüz, çeki demirimizin genel ana gövdesi. Bu gövde gerekli aparatlar sayesinde şaseye montajı tamamlanıyor. Montajı tamamlanan şaseye çeki demirinin çeki topuzu takılıyor. Sonrasında gerekli elektrik bağlantıları yapılıyor. Görmüş olduğunuz kılavuzumuza göre montajın e, süreci tamamlanıyor. Kılavuzda bize tek tek montajı nasıl yapılacağı anlatılıyor. Montajı yapılan ürünü, elektrik tesisatını şu şekilde yapıyoruz. Müşterilerimiz 7 pinli ya da 13 pinli elektrik tesisatı tercih ediyorlar. Bunun farklılıkları şudur. 7 pinli elektrik tesisatı araçtaki sinyalizasyon akımını, karavan ya da römorktaki sinyalizasyon akımına iletir. Görmüş olduğunuz bu ürünümüz, 7 pinli standart elektrik tesisatı, yanında bulunan 13 pinli elektrik tesisatı ve kutumuzda bulunan modüllü elektrik tesisatımız. 13 pinli elektrik tesisatı sadece sinyalizasyona elektrik iletmekle kalmaz. Aynı zamanda karavandaki yaşam aküsünü arabanın aküsünden destekler. 13 pinli olduğu zaman karavandaki aküyü doldurmaya bir faydası var. Modüllü elektrik tesisatını neye göre tercih ediyoruz? Biz sıklıkla özellikle OBD sistemi gelişmiş araçlarda modüllü elektrik tesisatını tavsiye ederiz. Çünkü standart elektrik tesisatlarında giden akımı araçlar kaçak olarak algılayabilir ve arabaya bir uyarılanması yaptırabilir. Bir uyarı lambası yakmaması için tercih edilmesi gereken iki yöntem var. Biri karavanın ya da römorkun sinyalizasyondaki lambalarını LED'e çevirmek, böylelikle düşük bir akım çekeceği için araç herhangi bir uyarı lambası yakmayabilir. Ama bu sadece bir ihtimaldir. Kesin yöntem bir modül kullanılmasıdır. Modül kullanıldığı anda modül araya bir akım denetleyici rolü oynuyor ve arabadan giden akımın bir kaçak olmadığını algılıyor ve arabaya bir uyarlanması yaptırmıyor. Bu sebeple B'di sistemi gelişmiş özellikle VAC grubu araçlara bir modül kullanımı tavsiye ediyoruz. Montajı tamamlanan Aracın projelendirme sistemi şu şekilde oluyor. Aracın ağırlık etiketini demirin etiket değerleriyle bağdaşlaştırıyoruz. Bu etiket değerlerini birlikte yapıldıktan sonra aracın projesi ortaya çıkıyor. Projesi ortaya çıkan araç gerekli illerdeki hangi ilde TSE'ye gidecekse o ilde bir başvuru açılıyor. Yaptığımız projeyi bu sisteme yüklüyoruz ve müşterimizi TSE'ye yönlendiriyoruz. TSE sürecini tamamlayan müşterimiz TSE onayı aldıktan sonra aracını ruhsata işletmek için bir noter işlemi gerçekleştiriyor. Notere, TSD'den aldığı onay belgesiyle giderek ruhsatına işletim işlemlerini tamamlıyor ve çekidemiri sürecimiz böylelikle tamamen son bulmuş oluyor. Sıkça sorulan bir diğer soru da aracın TÜYTÜRK muayenesine gitmesi gerekiyor mu sorusu. Araç... Gerekli projeler yapıldıktan sonra, ona aldıktan sonra ve noterde ruhsata işletimi tamamlandıktan sonra aracın herhangi bir şekilde TÜV TÜRK muayenesine gitmesine gerek yok. Fakat şunu da bilmekte fayda var, çekidemiri takılmış bir araç eğer ruhsata işli değilse muayeneden kalırsınız. Bir de şu var, araç eğer ruhsatında demiri işliyse, sonrasında sökülüp de muayeneye gittiyse ruhsata işli olup araçta olmayan çekidemirinden de muayeneden kalabilirsiniz. O sebeple ruhsata işli ise çekidemiri ibaresi yazması gerekiyor.